Allahummsalli ve sellim ve barik ala seyidina Muhammedin ve ala alihi adede in amillahi ve iftali. Elzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Geçtiğimiz hafta izlediğiniz videoda imkanı anlatmıştık. Her imkanın hakikati olan mümkün dairesi nerede hasıl oldu diye soracak olursanız işte orası besmele-i şerifenin harfi başında Harfe Bağ oldukça ilginç bir harf. Futuhat'ın Medine'nin içerisinde harflerin özelliklerine de yer vereceğiz elbette. Cüzler ve ciltler ilerledikçe Rabbimin izni inayetiyle. Bugün harfe ba'nın içinde var olan noktadan hareket edelim ki ba noktadan doğmuş bir gerçek. Madem ki noktadan doğmuş olan bu gerçektir, o halde burası bir mümkün dairesidir. Yani bir şey imkanının ayrı yaratılmış olması yanında bu imkanı mümkün kılabilecek olan adamın bilgisine geliyor sıra. Zira dedik ya gül ağacını, ıhlamur ağacını isimleri bilmeden nerede kullanacağını bilemez marangoz. Ancak önüne geldiğinde şimdi de kullanma sırası geldiğinde ağacın size verdiği mümkünler vardır. Yani bununla bir masa yapman mümkün, bununla bir taşıyıcı yapman mümkün diyebilirsiniz. Ama tutup da bununla uçan bir cisim yapmam oldukça zor diyebilirsiniz. Mümkün ve imkan. İki ayrı yaratılmış şey olarak mümkün, insanın aklına daha yatkın olan biçimdir. Ama bu yatkınlık ancak aklı ilahi olan bir vesileyle birleştirince ki biz bütün isimleri tanıyamayız, o zaman mümkünün özelliklerinde de değiştirebilme hali doğar. Bu ise sadece Rabbul Alemin'in insana vermiş olduğu bir hakikattir. İnsan sadece aklıyla hareket ederse mümkünleri oluşturabilir. Ama imkan kısmına gelip o peygamberlere verilmiş olan mucizeler ve velilere izah edilmiş olan keramatlar, bilimsel hakikatler çerçevesinde külli akıldan doğmuş olan o büyük bilgi hazinesinin cüz'i dairede kullanılarak bir imkanın mümküne dönüşmesine vesile olabilirsiniz. Yani bir Müslüman bir yerden bir yere hareket ederken bir savaşın tam da ortasında bunu yapmamız imkansız dediği zaman Allah-u Zülcelal'in yaratmış olduğu imkanları bir noktada ötelemeye başlamış olur. Hayır efendim üzerinde teçhizat olmadan savaşma mümkün değil diyenlere karşılık İslam tarihi teçhizatsız nice büyük askerin nice büyük hizmetler yaparak kah şehid olup kah gazi olup Ümmet-i Muhammed'e hizmet ettikleri tarihsel bir gerçektir. Hala gözümüzün önünde görülen nice enteresan diye tabir edilen olaylar mümkün değil denirken mümkün olmuştur. Zira mümkün olan Allahu Zülcelal'e sığınanla beraber hareket eden bir bütünlüğü oluşturur. Kişi ne zaman ki cüz'i olan aklının külli olan iradenin akli muazenesine tabi olduğunu anlar o gün imkansızların imkansız olmadığı, mümkünün imkanını aradığını anlayıveririz. Akıl bir şeyi arar. Akıl bir mümkündür. Onun bir imkanı vardır. Ama ona imkansız diyebilmesi ancak nefse mahreminin bela ve illetiyledir. Bu yüzden bir Müslümanın hayatında örneğin örnek aldığımız baş mihmandarımız Resul-i Kibriya vesselam Efendimizin hayatı boyunca bir şeye imkansız dediği görülmemiştir. Eğer öyle olsa onun yaratılmadığı anlamına gelir. Madem akla geliyordur o halde yaratılmıştır. Madem ki yaratılmıştır o halde bağlantı nasıl yapılacaktır? Yani imkansız görüneni imkanlı olarak yaratmış olan Hazreti Allah'ın Mümkün olan şu akılla birleşmesi nasıl olabilir? O ancak besmele ile başlayan bir hayatla mümkündür ki Allahu Zülcelal'in peygamberi Resul-i Aleyhisselatu aleyhissalatu vesselam eşlerin bir araya geldiklerinde besmele-i ile bir evladın nüvesinin atılmasına vesile olmalarını gerektiğini ifade ederken aslında bu hikmetlerden biri de İmkan ile mümkün besmelesiz bir araya gelirse, imkanlar nefs ve manenin gördüğü imkansızlar haline gelir anlamını taşır. Madem ki bizim için imkansız denilen hiçbir şey yoktur, Allah öyle ikram etmiştir. Gelin mümkün olan şu aklın kullanabileceği dilde, şu gönlün akıl üzerinde bir besmeleyle yeniden bakıverelim hayata. Bismillahirrahmanirrahim diyerek hiçbir imkansıza, imkansız gözüyle bakmaksızın yürüyelim mümküne. Mümkün olan hikmete. Haftaya inşallah yeniden görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.